muhaştasın 24 de oynayacağız non-scope bakalım m24 de bulabilecek miyiz kardosan 8 çıktı ne yapalım kardosan 8 çeldeş yapalım o zaman ya m24 de bulamadık nereye gittin sen şimdi benim oraya yok hadi güle güle anamda kardosan 8 bulmuş ya o zaman maç full kardosan 8 oynayacağız başka yapacak bir şey yok başka atlayan yok mu ya? sadece biz mi varız? yo başkası da varmış daha yeni sesler çıktı zıltı yiyemadık lan 2 hit edin 3'te bir düş ya adam iki tiyö düşmüyor mü gibi değil ya. Ya kendini sakladı. Acı kabın mı alıyorsun sen düşmedi. Vay vay vay. Bu <gülüyor> yine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi öyle ya, her vurdum iki itiyor Oo, bütün skopları, her şey toplamış abi, maaleve. Ama oynayamayacağız maalesef. Skoplar atalım. Al değişik ya. Kaçıyor mu kaçıyormuş. nasıl düşmüyor ha bir hit yedi. onda bir hit yedi ya neden sıkıyo lan o ooooy Benim burada mı indirmiş o. Kilimi çalar ha. Hadi güle güle. Ben dedim niye benim kilimi çalarsın ki anlamadım. Ne güzel sakin sessiz adamı indirmeye çalışıyordum. Yani benim kilime göz dikti ya. Böyle de olmaz ki. Adam çifte çifte mi yapmış. Geliyor bize artık skip yapıyor. Bizi çift kar 98 yaptık. Ne oldu şimdi? 10 kişiye düştük ya. Kaç kilimiz var? 5 kilimiz var. Az. Şu an çok az. Killerimiz. Vay sesime geliyor. Geliriz tabii ki. Yeter ki sen iste ya. Neredesin sen? Evdesin büyük ihtimal. O indik. Yoo öyle değilsin sen. Hadi be. Ağaçlara karıştırdım ya. Olsun. Olsun. Olsun. şey olmaz yedi mi o yedi ama düşmedi Hı, soldan sıkıyo bana sağdan sıkıyo yani adam nasıl düşmez oya? bak ne kadar kaç kez sıktım bir kez sıktım yani düşer diye tahmin ettim düşmedi ama e, zıbzıp evin içinde şu anda mesela şu anda yok <gülüyor> eni şakacı seni şu an iki kişi kaldı Yemin felaket gidiyoruz şu anda mesela bak hop hop hadi be yapma etme eyleme üç kişi kaldı şu anda Tepe'den yani gelse felaket gideriz. Kötü gideriz. <gülüyor> Kötü gittik. Olsun ama güzel oynadık ha. İyiydi.